Cari risk limiti nasıl tanımlanır, nasıl kullanılır? İlk olarak cari kart listesi ekranını görüntüleriz. Liste ekranında aşağıdaki panelden ekle seçeneği ile yeni bir cari kart tanımlaması gerçekleştiririz. Tanımlayacağımız cariye ait risk bilgilerini risk bilgileri sekmesinden ekleriz. Risk limiti alanından cariye ait risk limit tutarı belirleriz. Limit aşımı durumunda fatura, kasa, banka işlemlerinde sistemin İşleme devam etmesini, uyarı vermesini, işlemi durdurmasını sağlayabiliriz. İrsaliye işlemlerinde sistemin işleme devam etmesini, uyarı vermesini, işlemi durdurmasını sağlayabiliriz. Sipariş işlemlerinde sistemin işleme devam etmesini, uyarı vermesini, işlemi durdurmasını sağlayabiliriz. Kaydet ile cari bilgilerimizi kaydederiz. Böylece sadece oluşturduğumuz cari kart için risk tanımlaması gerçekleştirmiş oluruz. Eğer sistemde oluşturacağımız tüm cari kart kayıtlarında risk bilgilerinin ön tanımlı gelmesini istiyorsak, kontrolte tuşları ile yeni bir sekme açarak F10 tuşu ile arama menüsünü görüntülediğimizde sistem parametreleri sayfasını görüntüleriz. Sistem parametreleri sayfasında arama alanına risk yazdığımızda cari başlığı altında bulunan parametre listesini görüntüleriz. İlk parametre cari risk bakiye kontrolü yap. Evet olarak işaretlendiği durumda cari kartın ön tanını risk limitini belirleriz. Bu kontrolün neye göre yapılacağını cari kartın ön tanını risk kontrol türünden seçmemiz gerekmektedir. Bakiye'ye göre mi? Bakiye ve irsaliye'ye göre mi? Bakiye, irsaliye ve siparişe göre mi? Bakiye, tahsil edilmemiş çeksenete göre mi? Yoksa bakiye, irsaliye ve tahsil edilmemiş senede göre mi yapılacağını belirleriz. Cari kartın ön tanını Risk işlemlerinde banka fatura gibi işlemleri için işleme devam etmesi, uyarı vermesi, işlemi durdurması seçeneklerinden ilgili işaretlemeyi gerçekleştiririz. İrsaliye ve sipariş içinde belirlemeleri yaptıktan sonra sistem parametrelerimizi aşağıdaki panelden kaydet ile kaydederiz. Düzenlemiş olduğumuz sistem parametreleri kaydolduktan sonra sistemde oluşturacağımız cari kart kayıtları için belirlediğimiz bilgiler ön tanımlı olarak gelecektir. Cari kart listesi ekranına geri dönerek yeni bir cari kart kaydı oluştururuz. Cari kart detayı sayfasında risk bilgileri altında bulunan risk limiti, risk kontrolü, limit aşım işlemleri sistem parametrelerinde düzenlediğimiz parametrelerden ön tanımlı olarak gelmektedir. Cari kart kaydını kaydederek sayfadan çıkış sağlarız. Oluşturduğumuz cariyi seçerek kenarda bulunan panelden Cariye ait fatura düzenleriz. Fatura genel toplamı risk limitini açtığı için belirlediğimiz kontrol türü olarak uyarı ver seçeneği ile sistem bize faydederken cari kart risk limiti aşılmıştır uyarısı verecektir. Liste ekranımızda risk limiti kontrolü yapmak için kolon başlığı kenarında bulunan seçeneklerden kolonlar alanında risk limiti konunu liste ekranımıza ekleyerek Risk Limit takibini gerçekleştirebiliriz.